Sen iyi söyle ya. Bir dakika abi. bence ne var? Hata verdim. İşaret de koyarsın ben... abi sen yanına. Tamam ben koyacağım işaretten. Ben de hata veriyor baksana. Deleng deleng. <gülüyor> Harbiden <gülüyor> benim parayı vermeyecektim. Buçka. <gülüyor> <gülüyor> Uf. 850 volt abi. Of. Kaç? Ben sabah 850. 850. 17 çarpı 50'den Ulan sabah yine katılmadım ben bir de biliyor musun? Sabah 6 tane mi düşürdünüz abi? Eğer de hata mı yaptım acaba ne bileyim? Abi yine hesapladı da bana girdi Bir dakika Herkes aldığı parayı kenara yatsın da Abi aldığı parayı kenara yatsın da Unutmasın 850 ya 23 yani. tane Legendary var o zaman 19'una katılmış herhalde Abi 22275 böyle 449'dan evet Yani 50 gold düşüyor kişi başına Bir hata yok gibi İyi iyi iyi, hadi ben memurum şuraya dikileyim bari O değil bir hata yok ki, bir de sıranın yanısı, tamam. dalan trafik parası bitiyor <gülüyor> 784 <gülüyor> 784 nasıl oluyor lan? Hmm. Öyle diyorsun, abi, zaten. ben küsur tamam. attı tam 50 gol değil tam, Hani 49.8 tam. Tamam abi sen ayarla Tamam ben çarparım. Yoksa 23'ten sana verir. Şey. Ana sana vermek istemiyorum ya. Anladın hesapladın. Vallahi ya şaka yap. Trek'ti sıradan ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Onun para yok. parasını söylüyorum. 1519. Oh. E zaten bir tane en hani adam gibi legendleri 1,5 2K'ya satılanlar da oldu. 4K aldıklarız Tabi. Tabii. Onunla benim parası kaç? Evet. 31. <F2> o bir yerde zikeyle girmek. Aynen. F3 var. 7. Son. Özgür pardon. kabul et la trade'i. 490 gold abi. 498 <gülüyor> 8 gold, pardon. Helalettim <gülüyor> ben de payımı alabilirim. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmem. Yenge ben işine verdim oradan alırsan. <gülüyor> Kavga <gülüyor> çıkacak o zaman bak. Özgür, burada ya. Aydın orada mısın? Buradasın. Bir dakika trade oranımızı. Şu ölü bir tan kalsın ya Sadık. Köşeyi bir atsın. Atamıyorum. Öz Tam özgürden. E oldu. Benim umudum. Bir dakika bir bakıyorum. Sekiz puan var. Dört yüz diyelim. Özgür gelmiş abi herhalde. Yok internetin bile getirdi. Tamam mısın? Ee, Hasan. Abi bir dakika bir şey soracağım. Özgür'e verilmedi değil mi? Verilmedi, verilmedi. Tamam onun yanına verilmedi Hayır. diye not duyuyor. O benim eşekliğim. Hasan ne kadar vereceğim o sana? Bu ne parası Hasan? King's Bilmiyorum abi yanlış katışlara bastım. Hayır ya vereceksen ver. Dert değil de. Neydin abi yok, razı <gülüyor> mı sahip silah almış. Abi 850 Eksik geri aldım. 5k verdim diyelim abi. 1kalsın geri aldım ya. Bostro. Paraya kaynama Onur burada mısın? Buradayım. Bireyde attım ama. Bakayım 1 dakika. Abi bana 124 gold eksik vereceksin. Kabul ettim ama gitti. Sen bana 124 yazsana. Var mı golda? Yok ki üstümde. Tamam. Ne kadar vereceğim vostroy'a? 750'dir %90 bilmiyorum 750 ama. 636. Tamam vostroy'a da işaret koy. Tamam koydum. E ee, Özgür gelmiştin sen Özgür'e at. Her zaman at. En arkadan öne geçti. 798 mi Özgür'ün? Abi evet. Tamam, özgüre de verdim abi işaret koy 798'e. Tamamdır. Sercan, ayran bilmiyorum senin yerini kaptı ben onu gördüm. Ben de araya girdim zaten ya. Sercan şu şündü tabii. Aynen. 1127. Aslında bir dakika 1120. Vallahi vermem iyiydi oldu da. <gülüyor> Lan dün abi 7 gol geçiriyordun ha takanda abi. Dikkatli ol. Aynar kaynak yaptı, kaynağı Gökhan yaptı. Vallahi. İşte bana para, para kalmayacak. Zaten ben bir şey alamayacağım. <gülüyor> var var 35K gol var. Değerli şimdi. Hesapladınız <gülüyor> yani değil mi? Ne kadar var Gökhan'ın? E, Gökhan, Gökhan Violence aynı 1120. Eee. Evet. abi. Eee. Moonlight. Bekleyin bir yakalı. Moonlight. 11. Abi 540. Eyvallah. Ne evet. şey yapıyorum? yapıyorum? E, hani 49 virgül gold ha. başına düşer. Abi mesela atıyorum 439.6 falan çıkıyor. Onu 400 ama 440 yapıyorum. Sen ayarla işte. Ha yani düşük oldum hani. ne kadar oluyor? Bana geçirmedi yiğilenmiyorum bu tarafı. Sana geçiyorum abi <gülüyor> yavaş yavaş. <gülüyor> Adem. Adem Algerya. 23, 23 on da aynı. 20. Hayırlı olsun ada. Teşekkürler. Okan'a çok borcum. Hala bir şey yapıyorum. Ne kadar? Berk. PK'sı gider 4K borcum kaldı. Biliyorsun siz için Eyit abinin linkini ben söyleyemiyorum. <gülüyor> <Bildim> tamam abi 240. <gülüyor> 245 mi? Hı hı. Abi. abi. normal değil Abi tamam. Kiminden geçirip kimine şey yapıyorum. Küsürüğe hata haberiniz olsun. Tamam, tamam, Hakkımı helal <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> zaman ne kadar sıkıyorsun? Zikenin ne kadar? Lovely Red <gülüyor> Katarlar, katarlar. <gülüyor> ne, Abi miksi mi çekti Yok yok, zike nasıl yazılıyor ya? Zik. Zike yok <gülüyor> kardeşim, lowly dead değilim ben hepsini. Günaydın, tamam, hayırlı günler. Mehmet, Mehmet'in Mehmet çağırıştı. Çok ayıp ya. Ben de zike alıyorum. Lowly Alışan bir işte. Neyse. Alt Lan dur. 640. 640. <gülüyor> Benim video Ay, 640. Atakan bana kadar fazla verirsen yarısı senin haberin olsun. Mehmet abi, 3 gold falan sen abi. <gülüyor> eyvallah kardeş, eyvallah. işaretlersen işaretlersin dedi. Ne yaptım abi, tamam dur. Fiesto. Abi Mehmet abiyle aynı puanı 635. Tıh! 2 gold eksik verdim. <gülüyor> abi 2 gold'un <çivoldum>, verir misin? <gülüyor> Valla ben aldım payımı bakarım baba. Kim kimi Aslında. koparıyor? 37. Tamam. Aldım beyler açık oldum ha ona göre. Kimler kaldı tamam. abi bana isimlerini söyler misin? Linklerine. Ve kaçar gold alacaklarına. He. Kaçar goldları sonra söyleyeyim. Karbel var. Onların hepsini şimdi ayrı bir yerde not edeceğim. Onu not edip bana atsana be. Tamam ben Kalan varım daha abi. Senleri alacağım.